Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir ay yine ara verdiğim ama sonrasında yani bugün tekrardan devam edeceğim. Bu aynı izledim serisine. Devam ediyorum. Kasım'da çok fazla film izledim. Çok uzatmadan videoya geçelim. Başlayalım. Bu ay film izlemeye bence birazcık geç başladım. 11 Kasım'da Ankara'dan İstanbul'a dönerken Boyhood adlı filmi izledim ve bu film güzeldi. Boyhood 2014'te çok fazla ses getirmişti çünkü 12 yıl boyunca çektiler bu filmi. Yani ana karakterimiz olan çocuğu ve ailesini 2000'lerin başından itibaren görüyorsun ve ardından 12 yıl boyunca devam ediyor bu ailenin büyümesi ve gelişmeler. Çocuk küçüktü. Üniversiteye gidene kadar çektiler filmi. Neyse. Bu film güzeldi. Sadece birazcık sıkıcıydı. Yani şey anlamında demek istemiyorum. Yani çok uğraş gerektiren bir şey. Gerçekten hani 12 yıl boyunca devam etmek ve bir aileyi ilginç kılmak zor bir şey. Bunu çok başardıklarını düşünmüyorum pek. Ancak 12 yıl boyunca devam ettirmek ve aileyi ilginç kılmak zor olmasına rağmen bence film oyunculuklardan kurtarıyordu. Mesela Ethan Hawke var Ethan Hawke it çok severim ben. Güzel bir filmdi. kötü değil kesinlikle ama daha büyük beklentilerim vardı filmden. 5 üzerinden 3.5 verdim. Ardından 13 Kasım'da Booksmart adlı filmi izledim. Booksmart'ı izlemek çok istiyordum. 2019'da ilk çıktığı zaman herkes izliyordu. Böyle dedi ki of lise hayatının özeti falan filan diye. Tam özeti değil de hani lisedeyken buydum diyebileceğiniz karakterler var. BoxMatch şunu anlatıyor. İki tane çok başarılı öğrenci olan Amy ve Molly bütün lise hayatları boyunca hiçbir partiye katılmadılar. Daha çok akademik hayatlarına yöneldiler. Ve Amy sanırım Kolombiya'yı kazanıyordu. Kolombiya Üniversitesi'ni ve de Yale'ı kazanıyordu. Neyse. Neyse sonra Molly bir şekilde en büyük düşmanlarından birinin de Yale'ı kazandığını öğreniyordu. Ve ondan sonra da dank ediyordu. Bu kısa diyordu ki ben lise hayatımın boşuna harcadım. Lise hayatında sosyalleşenler, partileyenler de kazandı. Ben bütün götümü yitarak da Yale'ı kazandım. Yani hepimiz aynı yere varıyoruz. O zaman ben lise hayatımı çöpe attım demek oluyor gibisinden bir mantıkla en azından o dönemin son partisine katılalım diye Amy'yi ikna ediyor. Daha çok akademik hayatlar yöneldikleri için hiçbir şey yapmamışlar. Bu konuda gerçekten ama gerçekten yani bütün lise hayatımı akademik hayatıma ve okul hayatıma ve notlarıma yöneltip üniversiteyi romantikleştirip sonrasında üniversitede online Yapma gibi. Neyse bu kadar giy bu kadar şey yapmıyorum. Üzülmeyelim arkadaşlar. Neyse. Bu film gerçekten lisede sırf ders çalışan ve üniversiteye geçsek de bitse diyen tipler için mükemmel. Yani biçilmiş kaftan bir film. O yüzden kesinlikle öneririm. 5 üzerinden 4 verdim ben. Bu arada bu ay izlediğim tüm filmleri gerçekten öneririm. Hepsi 3.5 üzerinde filmler. Ardından 17 Kasım'da Elephant diye bir film izledim. Gus Van Sant'ın filmiydi. 2003 yapımı sanırım. Elephant şunu anlatıyor. Farklı öğrencilerin gözlerinden bakıyoruz bir güne. Bugün önemli kılan şey de okulda bir silahlı saldırı olacak olması. Amerika'da biliyorsunuz bunlar çok fazla olan bir şey. Yani bayağı silahlı saldırı yaşanıyor biliyorsunuzdur. Ve bunu anlatıyor ve bence bunu çok iyi bir şekilde anlatıyor. O günü aslında normal bir okul günü olması gereken bir günü insanların hayatının nasıl değiştiğini o günle beraber çok çok iyi anlatıyor. Yani farklı farklı perspektiflerden, farklı farklı öğrencilerden, okulun popüler çocuğunun okulun ezik kızına sporcularından falan bütün hepsinin gözünden anlatıyor ve aslında yani çok başarılı anlatılıyor yani gerçekten bunu izlediğim zaman demiştim ki aa aa her şey birleşiyor falan filan diye bunu ben bir film ajandasından görmüştüm Burada. bakın şöyle bir şey var bu bütün okulun krokisi. Gas Van Sant kendisi çizmiş. Ve karakterlerin rotolarını gösteriyor. İnanılmaz. Yani bu mükemmel bir şey bence. Adamın bunu bu kadar detaylı düşünmesi. Konu ilginizi kesinlikle çekmeyebilir. Ama eğer sinemayla ilginiz varsa bu teknik continuity dedikleri zımbırtı inanılmaz zor bir şey. Filme puanım 5 üzerinden 3,5 oldu bu arada. Ardından 18 Kasım'da büyük ihtimalle favori chick flicklerimin arasında girmiş olan Legally Blonde'ı izledim. Legally Blonde mükemmel bir filmmiş arkadaşlar. Yani gerçekten en iyi chick flickler arasında olabilir. Chick flick Bu arada böyle hani kızlara, kızlar gecesinde izlemelik filmler olur ya. işte o tür film. Legally Blonde şunu anlatıyor. Elle Woods diye bir karakterimiz var ve El e, erkek arkadaşı onu Harvard'da hukuk okumak için ektiği zaman, yani ayrıldığı zaman El de diyor ki ben onu geri kazanacağım diye Harvard'a gidiyor. Harvard hukuku hukuk kazanıyor. İnanılmaz pembe seven, inanılmaz kız olan elin avukat olma macerasını anlatıyor aslında. Avukat olma ve eski sevgisini geri kazanma gibi. Bence çok iyi bir filmdi. Ben gerçekten çok beğendim. Ne olduğunu bilen, komedi inanılmaz iyi kullanan, kostümleri mükemmel olan yani 2000'ler diye bağıran inanılmaz bir filmdi bence Legally Blonde ve izlemediyseniz kesinlikle önerebileceğim bir film. Şöyle diyeyim, chick flick olduğunu aklınızda bulundurarak girin filme. Gerçekten çok eğleneceksiniz. Eminim yani buna. Legally Blonde'a puanım 5 üzerinden 4 oldu o yüzden. Ardından tekrardan çok uzun süredir izlemek istediğim Sing Street'i izledim. Sing Street her arkadaşımdan teker teker duyduğum, he herkesin önerdiği bir filmdi bu. Ve uzun süredir izlemek istiyordum ve 19 Kasım'da nasip oldu. izledim. Sing Street gayet güzel bir filmdi. 1980'ler İrlanda'sında yaşayan bir grup gence anlatıyor. Bu gençlerden biri Connor Kozmo. Connor yeni bir okula geçiyor. Biraz daha kötü bir okul. Bir kızı etkilemek için bir grup kuruyorlar Sing Street diye. Evet. Bu film güzeldi. Şarkıları çok güzeldi. Diyaloglar bayağı iyiydi. Onun dışında... Onun dışında da... Bu kadar. Ee... Evet. Sing Street'e puanın 550'den 4 bu arada. 23 Kasım'da da yine çok izlemek istediğim bir filmi izledim. Wes Anderson'ın Moonrise Kingdom'ı. Evet biliyorum Wes Anderson'ın fanı olarak Moonrise Kingdom'ı izlememiştim. Ama izledim şu an. 23 Kasım'da. Ve çok iyiydi. Gerçekten Moonrise Kingdom'ın neden bu kadar abartıldığını, neden bu kadar sevildiğini kesinlikle anlıyorum. Moonrise Kingdom iyiydi. Çok güzeldi. Yani gerçekten Wes Anderson filmlerinde öyle oluyor bana. Yani ben Wes Anderson filmine girdiğim anda bambaşka bir dünyadaymış gibi hissediyorum kendimi. Asla ve asla Ankara'da, bir kentte, yurtadamda olduğunu düşünmüyorum yani. Yani filme başladığım andan itibaren Amerika'da bir adadayım veya Grand Budapest Hotel'deyim veya I Love Dogs'un geçtiği o köpek adasında yani gerçekten masal gibi anlatıyor adam filmlerini. Yani modern zaman masalı bence. Bence bunu bir yere yazın. Sinema tarihi kitaplarında bu tanım kullanılacak bence kesinlikle. Moonrise Kingdom'ı beğendim baya. Moonrise Kingdom'ın konusuna pek değinmemişim. Bir tane izci çocuk, izci yetim izci çocuk, bir tane de kız birbirlerine aşık oluyorlar. Ve birlikte kaçmaya karar veriyorlar. Bunlar baya küçük bu arada hani 11-12 yaşlarında. Moonrise Kingdom bunu anlatıyor gayet güzeldi. 5 üzerinden 4 verdim o yüzden. Sonrasında 25 Kasım'da The Hours adlı film 2002 yapımı. Sanırım Nicole Kidman'a Oscar'ını kazandıran film. The Hours güzel bir filmdi. Şöyle bir olayı anlatıyor. 3 tane farklı jenerasyondan kadın var. Biri zaten Virginia Wolf. Mrs. Dalloway'ın yazarı olan. Biri bir tane 1950 veya 60'lardaki bir ev hanımı. Biri de bir yayın evindeki bir editör. Virginia Woolf Nicole Kidman oynuyor. 50'lerdeki 60'lardaki ki ev hanımını Julianne Moore oynuyor. Editör de Meryl Streep oynuyor. Yani bir kere kadro mükemmel. Neyse. Sonrasında bu kadınların aslında ne kadar kötü bir şekilde yaşadıklarını psikolojik olarak anlatıyor film. Virginia Woolf'dan başlıyor sanırım. Virginia Woolf'u bu arada bilmiyorsanız Virginia Woolf bence gerçekten İnanılmaz bir kadın. Üç tane kadının farklı farklı hayatlarından olan kesimleri, sahnelerini gösteriyor. Oyunculuklar mükemmel. 10-10. Bunun dışında senaryo ve yazım, diyaloglar inanılmaz iyi. Editlerken keşke bu dediğim şeyi birazcık daha açsaydım diye düşündüm. Diyaloglar gerçekten süperdi ve hani filmi izlerken kesinlikle hayatınızda duyabileceğiniz en iyi film replikleri falan var içerisinde. Gerçekten çok iyiydi. Hatta hayatımda duyduğum en iyi repliklerden bir bence bu filmde. O da o ölümdü, ben de hayatı seçtim diye bir replik. Neyse bu filmi izleyin, bu film gerçekten çok iyi. Sadece sinematografiyi çok çok beğenmedim. Hoş değildi sinematografisi, çok özür diliyorum. Kim yapmış? Aa, Sheamus McGarvey yapmış. <gülüyor> Şimus McGarvey arkadaşlar, geçen Eylül ayında ne izledim videosunda, Atolmunt'ı önerdiğim zaman demiştim ki Atolmunt hayatını izlediğim en visually pleasing, en mükemmel görsellere sahip olan film. Ve o da, onun da sinematografi Şimus McGarvey, bunun da sinematografi Şimus McGarvey. Ne? Ne? <gülüyor> The Hour's gayet güzeldi. 5 üzerinden 4 verdim o yüzden. 26 Kasım'da Sosyoloji ödevim için On the Basis of Sex diye bir film izledim. Bu film aslında ben ilk duyduğumda yani ilk böyle bir film olacağını söyledikleri zaman çok merak etmiştim. Merak etmiştim ama sonrasında kritiklerden çok iyi bir geri dönüş almadı film. Sonrasında işte bu Sosyoloji dersinde bu filmi izlememiz gerektiği de çok heyecanlı değildim. Ama bu filmini şaşırttı. Film şeyi anlatıyor. RBG diye bir kadın vardı biliyorsunuz. Kendisi avukat ve Amerika'da kadın haklarının çok büyük bir savunucusu. Hatta hani Amerika'da kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olmasının başlangıcı RBG ile oluyor da diyebiliriz. Neyse Amerika'da nasıl bir devrime yol açtığını gösteriyor. 10 Best of Sex beni şaşırttı. Güzel bir filmdi. 500 5 üzerinden 3.5 verdim. Sadece senaryosunu çok beğenmedim. Senaryosu bir yerden bir yere hep atlıyordu. Ama onun dışında kostümler ve oyunculuklar çok iyiydi. 28 Kasım'da Halam'la beraber Flip adlı filmi izledik. Bu filmde çok uzun sürede izlemek istiyordum. O yüzden heyecanlıydım. Flip çok hoştu. Yani Flip çok minnoş bir filmdi. Düşündükçe çok mutlu oluyorum Flip'te çünkü gerçekten çok iğrenç bir durumdayız arkadaşlar. Hani biliyorsunuz tekrardan kısıtlamalar başlıyor. Ve mutlu olmak için Flip'de izleyin. Gerçekten daha fazla bir şey diyemeyeceğim. Çocukluk aşkıdan da anlatıyor. Çocukluk aşkını herhalde hayatımda gördüğüm en iyi şekilde anlatıyor. Sırf çocukluk aşkı da değil herhangi bir şekilde aşkı çok çok iyi anlatıyor. Filmi bu arada izledikten sonra şu şarkıyı dinleyin. Bu şarkı Rex Orange County'den inanılmaz filmi anlatıyor bence. Sözlerine dikkat edin. Laptığı kesin önderirim. 500'lere öneririm. 500 öneririm 3,5 verdim. Flipdaklı'da tek beğenmediğim şey montajıydı. Montajı çok iyi. Montajını aldırış etmeden izleyin. Ardından bu izlediğim son film. O da 30 Kasım'da Baby Teeth diye bir film izledim. Baby Teeth Aynı yıldızın altında ve Five Feet Apart'ın olmak istediği film. Baby Teeth O. Kanserli bir kız var. Problemli bir çocuk var. Eliza Scanlon ve The Society'den bileceğiniz Toby Wallace oynuyordu. Ve onların oyunculuğu inanılmazydı. Mesela Eliza Scanlon'ın Little Woman'da Beth'i oynuyordu. Ve Beth hani çok... Aktif bir karakter değil zaten. Tabi Valis'te yani Society iptal olması o adamın oyunculuğu yürürdü giderdi. Ama Society iptal etti Netflix ve yani gerçekten çok iyi bir oyuncu. De o yüzden 5 üzerinden 4 verdim. Filmlerim bu kadardı ama bu ay biten dizi sezonu bitirdim. O da Desisaz. Desisaz bir tane aileyi konu alıyor ve birinci sezonu çok iyiydi. Birinci sezon inanılmazdı. De bu arada bu diziye başlamamın büyük bir sebeplerinden biri olan Milo Vertili soyadını okuyamadığım. Gilmore Girls'ten Jess. inanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu. Yani böyle bir şey görünmemiş. Jess'e kalbimi veririm. Bu arada Gilmore Girls, Jess'e kalbimi veririm. Buradaki Jack'e de kalbimi veririm. This Is Us'daki Jack onun karakter. Yani bunu menajerim Ara videosunda söylemiştim. Menajerim Ara videosunda Feris hakkında söylemiştim. Mükemmel insanlar değiller ama mükemmel karakterler. Ve Jack... Yani bir gün gerçekten Jack gibi biri bana aşık olsa her şeyi bırakırım. Yani hayatım tamamlanmış. Bu kadar. Aile ilişkilerine, aile dinamikini çok iyi gösteren bir diziydi. Kesinlikle ikinci sezonu da izleyeceğim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirse lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmeseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet. Şimdi bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.